Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Nasılsınız? İyi teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Evet, bugün sanırım az katılımcı olacak. Yani chat kısmında bir şey var. Tamamdır, Ayşe mesajını aldım. Teşekkür ederim. Ee, peki, o zaman e, dersimizi biz başlatalım. Gelen arkadaşları tek tek eklerim zaten ne gelen olursa. Başlayalım beraber. Okuyabildiniz mi metne? Ben okudum. Peki, zor muydu biraz, bir öncekilere göre? Bir tık yani. Az bir zorluğu vardı bence, evet. Değil mi? Birazcık şeye göre, bir önceki 2-3 metne göre biraz daha, Hı -hı. biraz daha zor gibi. <gülüyor> peki şöyle yapalım önce şu preparation test kısmına bakalım ne buldunuz nasıl yaptınız bir beraber anlamlarına bakalım cevap anahtarları var evet ama e, bazen yanlışlık olabiliyor ya da anlamını tam bilmeden yapmış olmayalım diye e, tekrar bir bakalım okuyalım şimdi eşleştirme yapacağız yine preparation test kısmında en astroid Türkçesi nedir? Gök taşı, gök taşı ya da asteroid diye almışız zaten, e, gök taşı diyelim. An orbit, yörünge, yörünge. To pick up, pick up toplamak diye biliyorum. Ama burada evet. farklı bir anlamda almış galiba. Evet, toplamak ya da almak gibi bir anlamı var, değil mi? Hı hı. E, başka anlamları da olabilir bakacağız. To track Dörtteki to track ne demek? Baktınız mı? İzlemek. Hı -hı. E evet izlemek, takip etmek, izlemek gibi bir anlamı var. Infrared. Kızıl ötesi. Kızıl ötesi. Infra infrared diye de hatta bazı ürünlerin üzerinde etiket görüyoruz, değil mi? Evet. Elektronik ürünlerin üzerinde. Ee, peki, to lock. Altı, tulok. Bir deftere kaydetmek, e, kayıt tutmak gibi bir anlamı var galiba. Ya da giriş sağlam olabilir mi? Alo, takıldı galiba. Hocam? Hmm, galiba, hocanın bağlantısı koptu. Önce çıktı. çıktı. Hmm. Arkadaşlar merhaba. Merhaba hocam. Merhaba İnternetle ilgili bir problem yaşandı. Ee, şu an halloldu. Tamam kusura bakmayın tekrar. Peki şimdi bu eşleştirmeleri yapalım o zaman ee, zaman kaybetmeden. Birincisi an asteroid. Ee, Acaba altıda e kaldı yalnız. Ha, pardon ben diğerleri söylerken demek ki bağlantının koptuğunu görmedim. Tamam. 6 to, to log, e, ne dedik 6 için? giriş to Aha, record or make note of something. Evet. 7. E, hazardous dediğimiz tehlikeli e, ve 8. de to be unaccounted for kayıp haber alınamıyor anlamında galiba. Kayıp anlamında var ya da bilinmeyen bir anlam yerler anlamında Hmm. Bilinmeyen hmm. bir anlamı Bir, bir, e, bir şey. yerde Evet, öyle bir anlamı var. Peki bakalım eşleştirelim şimdi. Asteroit ya asteroid ya da gök taşı dedik. O zaman abc'den hangisi olur H'ye kadar? B. B. Gök taşı. B. A rock that flies to outer space. Değil mi? Uzayın dışından eee Uçan bir taş, bir kaya. An orbit. path of an object around the planet. Yani sea'yi söylüyorsun. C. The path evet. of an object around the planet. Yani gezegenin etrafında dönen bir obje, bir nesne. Değil mi? Onun yönü. Hı -hı. E, geçtiği yol. And to pick up. H, H, To notice. H. Notice ne demek peki? Fark etmek değil mi hocam? Evet. Fark etmek, farkına varmak gibi bir anlamı var onun da. Ee, hocam pick up seçmek değil mi hocam? Pick. pick. Evet pick up'ın seçmek, almak, toplamak gibi anlamları da var. Ee, ama buradaki fark etmek anlamı. Hmm. Hı -hı. Yani şey ilk sözlük anlamı değil de sonraki anlamları. Peki, to track, dört, g. g, to follow the moment or progress of something, yani bir şeyin hareketini ya da ilerleyişini takip etmek, izlemek, follow, izlemek, takip etmek anlamında. Bir sonraki infrared, kızılötesi demiştik. F. F, a kind of light humans can see without special glasses. Listen, a kind of light humans can't see without special glasses. Evet, özel gözlükler olmadan insanların göremeyeceği bir ışık türü. To log. A. To record okay. or make note of something. Note. Hı -hı. Evet, to record or make note of something. Bir şeyi kaydetmek ya da not almak. Hazard tehlikeli demiştik. Dangerous. Ve... Sekizincisi de to be unaccounted for, bu da be. to be in an unknown location. Bilinmeyen bir yerde olmak, bulunmak, kaybolmakla aynı anlama geliyor belki de. Ya da yakın anlam diyebiliriz. Peki o zaman metni okuyalım beraber. Ee, sıradan okumak ister misiniz? Hem okurken Olur. telaffuzlara da bakalım. Olur mu? Olur hocam. Ben Bilmiyorum. Sıraya Bilmiyorum. Göre, Bilmiyorum. E, kaç parça var? A, B, C var. A, B, C. D, E, F. Tamam. Tamam. Sekiz kişiyiz ama bir e, şey değil. Yani Sıradan gidelim. Rüveyda okur musun? Tabii. Hı -hı. In uh, 2010 the planetary defense team at NASA had uh, identified and logged uh, 90% of the asteroids near Earth measuring one kilometer wide. These near-earth objects, or NEOs are the size of mountains and in, cl in cloud anything within uh, 50 million ki kilometers or Earth's orbit. With an estimated 50 left to log, NASA says none of the um, eight hundred eighty seven, doğru mu uh hocam? -huh, doğru. Tamam, oh, it, know, it nows about eight It knows about mm -hmm. our, our, our sine danger to the planet. Baya kelime var. Güzel. Şey evet, Baya kelime var. Şöyle yapalım. Siz hepsini okuyup bitirdikten sonra ben baştan sonra bir kere okuyacağım, tamam mı? Ee, o zaman da not Bazı kelimelerin telaffuzlarını düzelteceğim, o zaman düzelteyim. Hocam, şöyle yapabilir miyiz acaba? Her Peki, metin. Şimdi... Her, her metinden sonra siz e, telaffuzu düzeltsiniz ve e, manalandırsak. Tamam, öyle yapalım o zaman. Çünkü şey, Bizim bu sefer. Lazım. Takip edemiyorum. Böyle şey oluyor. Dağılıyor. Metin anlamayınca. Okey. Tamam ben okuyorum o zaman. Şimdi A'yı tekrar ben okuyayım. In, in 2010 2010 diye de okuyabilirsiniz. 2010 diye de okuyabilirsiniz tarihlerde Yani 2010 diye ya da 2010 diye. In 2010 the planetary defense team at NASA had identified and locked 90% of the asteroids near Earth measuring one kilometer wide. These near-Earth objects, or NEOs, are the size of mountains and include anything within 50 million kilometers of Earth's orbit. With an estimated 50 left to log, NASA says none of the 887 It knows about our significant danger to the planet. Peki. Burayı Türkçe anladığınızı aktarır mısınız bana? Özetleyebilir misiniz? Türkçe'ye özetleyin. Birebir bir çevirisini yapmaktan çok ne anladığınızı. Kim söylemek ister? Merve. Merve. Uh. Uh. 2010 yılında gezegen savunma ekibi ne Gezegen savunma ekibi hmm. e, şey göktaşlarının e, dünyaya yakın olan göktaşlarının bir kilometre genişliğinde olduğunu yani bunların yüzde doksanının bir kilometre genişliğinde olduğunu tespit etmişler. Evet. E, bu dünyaya yakın objeler ya da diğer adıyla NEO. Hmm. E, Bunların dağlar kadar büyükse hani dağlarla e, karşılaştırmışlar hı hı. ve dünyanın yörüngesini anything 50 milyon kilometre burayı çeviremedim hocam tamam doğru gidiyorsun aslında dünyanın yörüngesinin 50 milyon kilometre içerisinde yer alıyor include anything within Ha, i̇çerisinde yer alıyor anlamında. Teşekkür ederim. Ee, tahmini e, kayıt için 50 tane kalmış. E, ve e, NASA onlardan 887 tanesinin e, planet, e, yeryüzü için çok önemli derecede tehlikeli olduğunu söylemiş. Hı -hı. Yani gezegen için. Yani. Gezegen için, evet. Peki, bunların 800, e, şöyle alalım, toparlayalım. With an estimated 50 left to look e, tahminen 50 tane daha kaydedilecek. NASA e, 887 taneden hiçbirinin, none of demiş ya, bunlardan hiçbirinin e, gezegen için ...çok önemli e, tehlike içerdiğini mi söylüyor yoksa tehlikeli olmadığını mı söylüyor? Olmadı mı? Ha, olmadığını mı? Olmadığını Nanof dediği için. Nanof diye vermiş ya başında. Evet. Hmm. Yoksa yanlış yorumlamış oluruz. Yani evet, tanesinin hiçbirisi, e, aslında bunların hiçbirisi gezegen için çok büyük evet, tehlike içerdiği. Nan's ne, ne demek hocam? Nano. Nan's ne demek? Man's bunların hiçbirisi demek. Ha. Ya da any, any of, nan's bunların hiçbirisi anlamında kullanılır. Peki estimated ne demek? Tahmin etmek, tahmini. Tahmin. Ha, tahmini. Bir de son şey, eh significant mı? Significant, significant önemli derecede. Significant, significant. Evet. Tamam önemli derecede tehlikeli olmadığını. Tamam. Danger tehlike. Seninki kanıt önemli. Evet önemli derecede tehlikeli değilmiş. 887 tane'nin hiçbiri de. Tamam. Peki devam edelim o zaman. Ee, kim okuyacak şimdi bendeki sıraya göre Gökçenur. Hı -hı. Tamam okuyorum hocam. Hı -hı and now nasa is working towards lugging some of the smaller asteroids those measuring measuring uh, 140 meters wide or more of the 25 000 estimated asteroids of this size so far about 8 000 have been logged having 17 thousand unaccounted for considering that a 19 meter asteroid that exploded about the city of Chelyabinsk in russia in uh, 2013 injured 100 to uh, 1200 people these middle-sized asteroids would be a serious danger if they enter earth earth's orbit, earth's orbit. Güzel. Gayet iyi gidiyor aslında okurken. Peki bir kere de ben bir üzerinden geçmiş olayım. Sonra tamam. özetleyelim hep beraber. Now NASA is working towards logging some of the smaller asteroids those measuring 140 meters wide or more of the 25,000 estimated asteroids of this size so far about 8,000 have been logged leaving 17 000 unaccounted for considering that a 19 meter asteroid that exploded above the city of chelyabins in russia in 2013 injured 1200 people these middle-sized asteroids would be a serious danger if they enter earth's orbit Peki ilk cümleden böyle anladığınızı e, aktarıp özetlemek ister misiniz? Kim yapmak ister? Kim ister? Ben çalışayım mı hocam. Olur sizden. Ee, Nasıl şu an? E... Bazı küçük, daha küçük asteroitlerin kaydedilmesi üzerinde çalışıyor. Bunlar 140 metreyi buluyor ya da daha fazla. Hı hı. Bu 25 bin, tahmin edilen 25 bin bu boydaki asteroidler hı hı. so far buradaki anlamı so far bugüne kadar yaklaşık Bugüne kadar yaklaşık 8000 8 bin tane kaydedilmiş. 17000 tane kayıp mı anlamı buradaki linking? bin tanenin de yeri belli değil. Değil. unaccounted for yani belli değil. Considering bununla bir considering that bununla birlikte mi? Bunun considering that bunu göz önünde bulundurarak bunu göz önünde bulundurarak 19 metrelik asteroid işte 2013'te 100, 1200 insanın yaralandığı Rusya'daki Çalya şehirdeki <gülüyor> şehir üzerinde patlayan bu asteroidi düşünerek bu orta derecedeki asteroid dünyanın yörüngesine eğer girerse ciddi bir tehlike olabilir diyor. Bunu da göz önünde bulundurursak. ilk cümleyi göz önünde bulundurursak. Yani. Evet, gayet güzel aktardın. Teşekkürler. Teşekkürler. Considering that, kalıp. Göz önünde bulundurmak. Bunu göz önünde bulundurarak. Yani 19 metrelik asteroidin hangi asteroid bu? 2013 yılında Rusya'nın Çelyabinsk şehrinde 1200 insanı yaralayan bir patlamada patlamaya neden olan 19 metrelik asteroit göz önünde bulundurulduğunda these middle-sized bu orta boyutlu asteroitler would be a serious danger if they enter Earth's orbit. Eğer bu orta e, büyüklükteki asteroitler Dünya'nın yörüngesine girerlerse e, ciddi bir tehlike olacaktır. Anlaşılır mı peki arkadaşlar? Evet hocam. Ha, bazı cümleler birazcık uzun ve rakamsal değerler girince iş karışabilir ama e, şey yani nereden böyle? Hocam biz böyle cümle cümle tercüme edersek çok vakit kaybı olmaz mı sizce ama? E, bu sefer şey, alıştırmalara çok vakit kalmıyor gibi. Ee, şöyle alıştırmalara vakit kalacak. Ha, genel Peki. olarak anladığınızı özetleyelim o zaman, tamam mı? Ya da ben e, ben okuyayım, siz e, aktarımını yapın. Çünkü bu seferki Metin birazcık daha zor kelime anlamında zor. Tamam. Ben okuyayım şeyi ve diğerlerini. Sonra topluca bir değerlendirme yapalım o zaman. Whether NASA can find the remaining middle-sized NEOs depends on getting the money to build NEOCAM, a 0.5 meter space telescope, which would use infrared light to locate asteroids. If it did get the money, it could probably achieve its goal in 10 years. Once locked, the planetary defense team would still need to work out how to defend the planet, ...against being hit by the truly wearing, uh, wearing asteroids, the PHAs demiş. Bir sonrakine geçeceğim. Topluca bir değerlendirme yapalım sonra. C'yi tekrar ıı, manalandırabilir miyiz hocam? Yani... Ee, şu, yani Zamanımız da yetsin diye ben şu an saate bakıyorum. Yarım saatimiz var. Hepsini okuduktan sonra yapalım. Oldu mu? Tamam hocam. Tamam. Anlamadığınız yerleri not alalım en azından. Öyle ilerleyelim. Potentially hazard disasters are rocks close enough to pass within 7.5 million kilometers of Earth's orbit. NASA has created a map of 1400 PHAs, none of which are expected to be a threat in the next 100 years. With technology already available, NASA can track these objects and make predictions about possible impact, at which point two defense solutions could be launched. The first is DART, the double asteroid redirection test, Plans are scheduled to test DART on the moon on an asteroid called Didymos. Didymoon is 150 meters wide orbiting its 800 meter mother and hopefully the impact of DART will knock it out of its orbit enough for Earth-based telescopes to pick up. Another suggested defense against the PHA on course to hit Earth is to blow it up using a nuclear weapon. It may sound like a plot from a film and it was the subject of the 1998 film Armageddon, but the hypervelocity asteroids mitigation mission for emergency response, hammer, is a genuine NASA proposal. The eight-ton rockets would be fired at an approaching asteroid with the hope of bumping it off course. If the asteroid was too close to earth for this plan to work, the rockets would carry nuclear bombs To blow it up instead. Peki, buraya kadar genel olarak anlamadığınız noktalar nerelerdir? Hepsini baştan sonra çevirmeyelim. Ama anlamadığınız yerleri bana söyleyin. Mesela şu cümleyi ben anlamadım dediğiniz bir yer var mı? E, hocam, e, bu son paragrafta the eight records, e, diyor ya, hı, evet, o cümleyi e, çok hı. net şey yapmadım. Çeviremedim. Tamam. The eight ton rockets would be fired would be fired, dedi, fire yanmak. Ama buradaki anlamı farklı bakın. Eight ton rockets. Sekiz tonluk roketlerin ee, ateş alması. Roketleri havalandıracaklar yani. The eight ton rockets would be fired at an approaching asteroids. Yaklaşan bir astroitte 8 tonluk roket ateş alacak. We give hope of bumping it off course. Bumping it off nedir? Bump it. Çarpmak. Çarpma gibi bir anlamı var. Evet çarpması. The 8-ton rockets would be fired at an approaching asteroid with the hope of bumping it off course. Çarpıp rota dışına çıkarmasını e, bekliyorlar. Bekliyorlar, evet. Evet, 8 tonluk roketlerin e, yaklaşan asteroidle çarpıp rotanın dışına çıkması bekleniyor. Aynen öyle. Peki şimdi şöyle yapalım. Ee, bir bakın. Hocam bir de şu e, i'deki paragrafta e, e, paragraf e'de did moon is e, o, para, o cümle var ya ikinci cümle yani hocam. Orada bir kalıp var. Dart will knock it out of its orbit. Kalıbı anlamlandıramadım. Knock Adolf diye bakın sözlükten bakalım. Nedir? Ben evet. nakadof'a bakmıştım. Bozmak diye çıktı. Hı -hı. Bozmak başka ne anlamı olabilir? Bozmak. Burada bozmak anlamı olursa tekmelemek anlamı var mı hocam? Tekmelemek. tekmelemek. Evet nakatın tekme atmak anlamı da var. Ama evet. burada Aha, buradaki ne anlamda kullanılmış olabilir? Makarov. Ee, olabilir mi? Yörüngesinden bu çıkarmak. Çıkma... çıkarmak olabilir. Evet, yani burada tekmelemekten çok ya da işte vurma, e, vurmak ya da çarpması. Asteroidin hani yörüngesi, yörüngedeki hareketlerinden bahsediyoruz ya. Çarpmak olarak yorumlarsanız daha anlamlandırabiliriz san, sanırım. Hocam bu fiilin, e, yani knock out olarak kullanılıyor ya, yani araya zamir gibi bu tarz şeylerin girmesi yaygın galiba. Bu tarz evet. kullanımların e, yani amacı nedir mi diyeyim ya da neden bu şekilde kullanılıyor? Yani kullanılmış şekli böyle, will knock it out of. şurada it girmiş mesela araya, bundan bahsediyorsun değil mi? Evet, knock out it olsa farklı bir anlamlı olur. Yok daha farklı bir anlamı olmaz ama bazen cümlelerde bu şekilde göreceksiniz. Bu e, da aynı aynı anlama gelecek. yani. Tamam. Canım. Ama çarpma Hocam. Evet. Bir de de meter, mother diyor. Orada ne demek istiyor? Tamam Aklım mı bulamadım bir kalıp mı ya da başka bir şey mi? 800 metre. Mother demiş. Şurası. Evet. Didi moon is one hundred orbiting its eight hundred meter mother. Yani oradaki meter mother dediği meter mother diye geçmiyor da sekiz yüz metrelik o ananın etrafında dönüyor diyor. Yani oradaki neyin etrafında dönüyorsa neyin yörüngesi. Merkezden bahsediyor. Ha, merkezden bahsediyor. Center Mother dediği. Teşekkür ederim hocam. Peki başka var mı? Şöyle yapalım soruları cevaplarken aynı yerlere tekrar dönüyor olacağız. Şimdi size bir, bir beş dakika veriyorum. Beş dakika şu test 1'deki sorulara bir bakın. Eşleştirme yapacağız yine. A, B, C, D, E, F paragraflarını buradaki altı cümleyle eşleştireceğiz. Yani genel olarak hangi pararak hangi konudan bahsediyor onu seçeceksiniz. Information about a plan that means finance before it can happen. An unrealistic sounding way to solve the problem of an asteroid crashing into earth. Information about asteroids that are the biggest danger to earth. An information about the numbers of un... Identified asteroids near Earth, information about NASA's most successful project to record asteroids near Earth, a solution planned for testing. Bir beş dakika bunları bir yerleştirin. Ben bekliyorum sizi. Evet, başlayalım mı yavaş yavaş? başlayalım hocam. Information about a plan that needs finance before it can happen. See. Neocam e, yapmak için e, bir paraya ihtiyacı vardı. Evet, hemen bakalım. Burada geçiyor muydu o para? Ee, nerede? Evet. Bakın şurada. <gülüyor> money to build Neocam. Değil mi? Burada geçiyordu. Finanstan bahsediyor. Information about a plan that needs finance before it can happen. Yani oluşmadan önce, olmadan önce e, o maddiyata ihtiyacı var. Bu yüzden de bir plan yapılması gerekiyor değil mi? An unrealistic sounding way to solve the problem of an asteroid crashing into earth bu uh, da f evet. uh, film gibi uh, geliyor kulağa uh, cümlesi it may sound like a plot unrealistic evet. sounding ee, hemen bakıyorum orada ikinci cümle hocam son paragrafta şurası it may sound like a plot from a film sanki filmden bir sahneymiş gibi yani şurada söylediği unrealistic sounding way ile eş anlamlı. Güzel. Information about asteroids that are the biggest danger to earth. B. B, B, B mi? B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B diyenler var, bir de D diyenler var. Yani B mi D mi karar verelim. B, B, B de hocam, D de Potentially Hazardous Asteroid diyor. Potansiyel tehlike. Ben öyle düşündüm ama. Information about asteroids that are the biggest danger to Earth. Dünya için en büyük e, tehlikeyi oluşturuyor. Potentially Hazardous Asteroids. Şurada vermiş. Peki B'de ne var? Bir bakalım. B'de de vermiş aynısını. B'de nerede geçiyor? B'de son cümle. These middle sized asteroids will be a The would be a serious danger if they danger. Ama D daha büyük bir problem tabi. <gülüyor> e, sanki. Şöyle bir bakın bakalım. Bakın hep beraber kıyaslayalım şimdi. B'de tehlikeden bahsettiği sadece son satır var, burası, evet, hmm. değil mi? Eğer orta çaplı bu asteroitler Dünya'nın yörüngesine girerse tehlikeli olabilir diyor. Ama D'de ne var? Potentially hazardous asteroids. Burada birazcık daha fazla vurgulamış o tehlikeyi. Hmm. Öyle değil mi? Evet hocam. Ama yüzyıl içerisinde böyle bir e, beklenen bir tehditin olmadığını da söylüyor. Artık hangisi daha büyük <gülüyor> Şöyle B'yi yerleştirebileceğimiz daha uygun bir yer olacaktır. Eminim. Ama bunun cevabı B olacak. B. B diye yazın. Dörde bakın. Information about the numbers of unidentified asteroids near Earth. A. Başka var mı fikri olan? B'de de 17 bin tane yeri belirlemeyen A. asteroid vardı. Değil o mi? Benim. O zaman bakalım. Tamam, beraber bakalım. 4. Information about numbers of unidentified asteroids near Earth. Dünyaya yakın tanımlanamamış çok sayıda asteroid hakkında bilgi veriyor. Hangisinde veriyor bunu? B'de. B'de veriyor mu bakalım? B'de sanki B. veriyordu. Ee, şurası. Now NASA is working towards smaller asteroids. Bakın şurada 8000 tanenin loved olduğu, kayıtlı olduğu leaving 17,000 unaccounted for. Burada vurgulamıştı değil mi bunu? Yani 17 bin tanesinin kayıp olduğundan bahsediyor Hı. burada. A'da peki öyle bir şey var mıydı? Yok. A'da yok. Doğrudan onunla ilgili bilgi verdiği yer B. Ama A'da sadece şurayı söyleyebilirsiniz. İşte 887 tanenin hiçbirisi tehlikeli değildir diyor. Ama orada da kayıp olmasıyla ilgili bir şey yok. Ya da kayıtlı olmamasıyla ilgili. Öyle değil mi? Evet B olacak hocam. Bunun cevabı B olacak. Dikkat hatası. Biliyorum. Diğerleri için. Peki. Beşinciye bakalım. Information about NASA's most successful project. To record asteroids near Earth. Dünyaya en yakın e, asteroitleri kaydetmek için NASA'nın başarılı bir projesi hakkında bilgi veriyor bize. Hangi cümle? Hangi kısım? E. E hemen bakalım. Evet bu proje hakkında bir e, açıklama yapmış. Genel bir bilgi vermiş değil Bunun cevabı A. Ve son olarak a solution planned for testing deresinde bulunması gerekiyor. Plans are scheduled. Bakın şurada. Plans are scheduled to test dark on the moon and asteroids called Dyrimos. Planlar diye doğrudan burada o kelimeyle karşıladı. Peki yan tarafa bakalım o zaman. Şöyle şurayı alıyorum. Are the sentences true or false or is the information needed to answer them not given? Doğru, yanlış ya da hayır. Burada böyle bir şey verilmemiş diyeceğiz. Bakalım. Earth does not appear to be in any danger from any asteroids that measure one kilometer wide. Sizce doğru mu bu? Yanlış mı? Böyle bir bilgi yok mu? not appear does not appear to hı -hı. demek hocam o hangisi not appear appear Apear to be appear ne demek görünmek, görünmek. hı hı o olmaz mi yanlış mı E, hocam şimdi bu bir kilometre, bir kilometre önce, ilk paragrafta Bravo. bahsetmiştik sanırım değil Aha. mi? Ağdaydı sanki. Evet. evet. Oda da son cümlede hiçbirisi tehlike evet. arz etmiyor. Hı. Ama 887 tanesinden hiçbiri diyor. O yüzden ben de tam emin olamadım. Evet şurası bakın bir kilometre e, genişliğinde diye şurada vermişti bize o şurası bu cümle. O zaman doğru bilgi. Earth does not appear to be in any danger from any asteroids that measure one kilometer wide. Yani bir Yanlış olması gerek. Muhtemelen yanlıştır diye Çok. düşünüyorum. Çok. Yanlış mı? <gülüyor> Peki cümleden ne anlıyoruz bu cümleden? Yani bir kilometre genişliğindeki astroloidlerin dünya için bir tehlike olmayacağı. Evet. Yukarıdaki paragrafla ölçüş, örtüşmez mi hocam? Yukarıdaki dediğin hangisi? A, A paragrafında A, bir kilometre yok. ve hiçbir tehlike olmadığını söylediği paragraf. Sadece bir evet, an yani. estimated 15 left to log. Orası mı acaba şey yapıyor? Bir de estimated 50 left to log. 50 tanesi kayıt altına alınacak. Tamam orayı geçtik kenara. Ama 887 tanenin hiçbirisi önemli derecede e, tehlike içermemektedir diyor. O zaman, hmm. o zaman doğru hmm. diyeceğim. Değil mi? <gülüyor> Şu. Evet hocam doğru. Çünkü bakın cümleye. Earth does not appear to be in any danger. Dünya tehlike altında görünmüyor. Neye karşı? From any asteroids that measure one kilometer wide. Yani bir kilometre mesafede olan, o genişlikte mesafede olan. <gülüyor> e, yani hocam asteroid. bu... İlk paragrafta yani bir kilometre genişliğinde olan 887 tane asteroid var ee, hı hı. ve bunların hiçbiri tehlike oluşturmuyor. Onu anlıyorum. Aynen mi? öyle. Tamamdır. Aynen eş anlamlısını farklı bir şekilde devrik bir cümleyle vermiş yani. Tamam. Peki ikinciye bakalım. We don't need to worry about small asteroids under 20 meter wide. Not given. False. Hangisi? True False mu? False hocam çünkü B'de 19 metre genişliğinde eğer evet. bir asteroid false. patlasa hani hmm. çok büyük kötü etkilerin olacağından bahsediyor. 20 metre de daha kötü Aynen. olur. Aynen öyle. Yani yanlış diyeceğiz. False diyeceğiz. Çünkü bakın çizdiğim yeri görüyorsunuz değil mi? 19 metre boyutundaki bir asteroit Rusya'da 2013'te 1200 tane insanı yaraladı. Yani burada da bize ne demiş? We don't need to worry about small asteroids under 20 meter wide. 20 metre genişliğin altındakilerden korkmamalıyız diyor. Hayır korkmalıyız çünkü patlamış 19 metre büyüklüğündeki. Peki 3'e bakalım. A Space telescope will provide a complete defense Against asteroids hitting Earth. Cümleyi anlayalım. Esteban Chil Telescope will provide a complete defense against asteroids hitting Earth. True. Sanırım. False değil no mi? Peki, siz karar verin. True mu, no false mu? No. Yani dünyaya çarpan, hitting Earth, dünyaya çarpan asteroitlere karşı. Tam bir savunma sağlaması için özel bir tip teleskop vardır. Böyle bir e şey. Var savunma sağlıyor diyor ama tam kompilit kelimesi hiç geçmiyor orda ee, C paragrafında. Hemen bakalım beraber. Şurada hangi cümlede geçiyor? Space teleskop. Şurası. Değil mi? Burayı mı diyorsun? C'de mi hocam nereye gidiyorsunuz? C. C'de bakın Space Teleskop burada geçiyor bir. Başka bir yerde geçiyor muydu? Ee, yok hocam başka bir yerde geçmiyor burada eğer hani e, e, para sağlanırsa if it did e, get the money e, başarılı olacak e, diyor hani 10 yıl içinde başarılı olması gerek hani olacaktı diyor ondan Hı. dolayı. Ama tamamen bir complete, hani kelimesi, tamamen yok. bir başarı yok. Aynen öyle. Ede de teleskop var, son paragrafın sonunda. Hı -hı. Earth Day Tele -teleskop to Pick Up diye geçiyor. Hemen bir de oraya bakalım. Şuradaki anlama da bakalım. Depends on getting the money to build Neocamp. Ee, telescope which would use infrared light to locate asteroids. Burada bakın, Depends on getting to get money. Hmm. Orada o paranın elde edilmesine bağlı olduğundan bahsediyor. Bir de E'de mi var dediniz? Hemen bakalım. Evet. Telescope nerede geçiyor burada? Paragrafın sonunda. Hah şurası. Hopefully the impact of DART will knock it out of its orbit enough for earth-based telescopes to pick up. Burada teleskop geçiyor mu? Buradaki teleskop peki bizim bu cümlede bizden istediği bilgiyi veriyor mu? Spatial telescope will provide a complete defense. Öyle özel bir teleskop var ki bu tam anlamıyla bir savunma mekanizması sağlıyor. Dünyaya çarpan asteroidlere karşı. Öyle bir cümle var mı burada? Yok ne yazık ki. Henüz öyle bir e, durum yok. O yüzden false false işaretleyeceğiz. Tamam Ve dört. PHA's. PHA nerede geçiyor? D'de geçiyordu. F'de de geçiyor. PHA's are the biggest concern but they are still not an immediate threat. Yani PHA neydi? Başka bir yerde geçiyor mu? Endişe ama Hı -hı. henüz ciddi bir tehdit değil. Evet, henüz ciddi bir tehdit değil. Peki PHA'lerle ilgili bize ne anlatıyordu? Yani PHA'da değil, potentially hazardous Evet, henüz tehlike değil. Next, year, uh, next 100 years için diyor? True olması gerek sanki. Aynen hocam. Evet, bakın. None of which are expected to be a threat in the next 100 years. Yani önümüzdeki 100 yıl içinde çok büyük bir tehlike olmayacak. Öyle bir şey beklenmiyormuş. O zaman ne diyeceğiz buna? True. Evet. Peki. Beşe bakalım beraber. Did the moon's orbit is not stable? Not given. Bir orbit is not stable. Evet onun gidim olmaya ilgili olan hangi paragraftı? yaptı? E e, e e hocam. E pardon. Evet nam bu da geçiyordu. Peki bunun orbit stable değildir. Yani stable sabit. Orbit hmm. olması olmaması ile ilgili hiçbir bilgi verilmemiş bize. O zaman not given diyeceğiz. Ve 6. Hammer, yani Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response. Hammer may or may not need nuclear weapons to save Earth from an asteroid. True. True. Peki hangi cümleden bunu çıkarttık? Ee, hocam şey diyor burada the ton rockets would be fired at an approaching asteroid with the hope of bumping it of course diğer cümlede de e eğer çok yakın olursa e dünyaya bunun yerine nükleer bombalarla e patlatacaklar hani 8 tonluk e şey yerine roketler yerine nükleer bomba kullanacaklarını nükleer söylüyor bomba o zaman hammer may or may not meet nuclear weapons to save earth From an asteroid. Yani asteroidden dünyayı kurtarmak için ya da korumak için nükleer e, silahlara ihtiyaç duyabilir de duymayabilir de. May or may not need. Değil mi? İki uçlu bir cümle verilmiş aslında burada. Ve cevap yine true olacak. Peki. Peki. What would you do if you heard that an asteroid was near Earth? With your own sentences, birkaç cümle de olsa, bir iki cümle, hatta tek bir cümle bile olsa, İngilizce cevap verir misiniz buna? What would you do if you heard that an astronaut was near Earth? Hocam ben tamam. yazmıştım, okuyayım mı arkadaşlar yazdığına kadar. Tamam. Uh, probably I I would be research this news first and try don't worry about that because an asteroid cannot arrive in the earth's orbit very quickly because of the distance uh, also the atmosphere of the earth will crumble. will crumb these asteroids so i think we must listen experts and trust them mm -hmm. great right Ee, peki başka kim okuyacak? Ben ya iki cümle söyleyebilir şey. miyim? <gülüyor> Söyle. I raise my hands and just pray. Güzel. Okay. Güzel. Başka? Dünyaya yavaşlı diyelim ki bir astrolik ne dersiniz? Hocam, ben de bir cümle söyleyeyim ama benzer bir cümle olacak. Um, if uh, asterite uh, has um, um, a has, uh, huge, uh, huge danger, uh, I uh, praise to God only. I don't think. I, I don't, uh, I don't think. Başka hiçbir şey yapmazdım derken hocam nasıl diyeceğim? <gülüyor> I will not do anything. Okay. Ah. Ben de, Yay, thank you. Thank uh, <laughs> you. Uh, when the asteroids go to the Earth, I think I will go to the place and uh, to to see the uh, asteroid and uh, have more information about asteroid. If uh, if it's not dangerous for me. Uh -huh. Okay, it is good. Thank you. Who, else? who else? Okay. Then thank you for your participation for this course. And see you next week. After görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Çok sağ olun. Please read the text, uh, the text, and other texts, and then find the unknown uh, words. Okay. Okay. Okay. Uh, good night. Good night. Thank you. <laughs>